öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz e, tıbbi ve aromatik bitkileri e, yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz ama biraz öncesine daya e, öncesinden bahsetmekte de fayda var. Son zamanların biliyorsunuz en çok talep gören en çok merak edilen konularından bir tanesi oldu çünkü biz tıbbi bitkileri tedavide de kullanıyoruz ve aslında insanlık tarihiyle başlayan bir serüveni var tıbbi bitkilerin son zamanlarda da gerek Bakanlığın işte gerek dünyanın doğal ürünlere yönelmesinin artmasıyla birlikte yetiştiriciliğe olan talep de arttı. Çok tarihinden bahsetmek istemiyorum. Böyle i̇nterneti açtığınızda da zaten bulabileceğiniz bitkiler onlar ama şöyle istatistikler var elimizde. İngiltere'ye baktığınız zaman, Avrupa'ya baktığınız zaman, dünya pazarına baktığınız zaman doğal ürünleri olan satışın, talebin ciddi oranda talep gördüğü ve görmeye devam edeceği öngörülüyor. Biz neden tıbbi bitkileri seçiyoruz, yetiştirmeyi seçiyoruz? Bir kere geleneksel tarıma göre çok daha fazla kazandırıyor. İşte hekimler artık bitkisel tedavi verebiliyor olması. Eskiden biliyorsunuz bir hekim e, şu şuna iyi gelir denildiği zaman neredeyse taşlanıyordu. Ama artık öyle değil. Yasal olarak da hekimler bitkisel tedavi, eğer fitoterapi eğitimlerini almışlarsa verebiliyorlar. Siz doktora gittiğiniz zaman e, bunları size reçete de edebiliyor. Reçeteleri hani kendi bütçenizde almanız gerekiyor ama en azından reçete edebiliyorlar. E, pazar giderek büyüyor, sağlıkta kullanılmaya başlandı. E, bunun bir de ekoturizm boyutu var. E, en bilindiklerinden bir tanesi Kuyucak örneğin. Binlerce insan şu anda oralara gidiyor. E, bir de yapı olarak doğala olan özlemimiz giderek artmakta. E, i̇lk bulduğumuz fırsatta hep e, doğaya kaç, kaçıyoruz. Özellikle böyle o tıbbi bitkilerin yetiştirildiği yerleri de ekoturizmle beraber görmeyi tercih ediyoruz. Pazarda giderek dediğim gibi bir büyüyor. Şimdi biz dünyada yaklaşık 750 binle 1 milyon arası keşfedilen tıbbi bitki var. Bunların 25 bini tıbbi amaçlı kullanıyor. İşte bir kısmı süs amaçlı, bir kısmı endüstriyel amaçlı. 3 bin kadarını da biz beslenme amaçlı kullanıyoruz. Bizim ülkemiz e, tıbbi bitkiler bakımından çok çok zengin. Size şöyle söyleyeyim, e, Avrupa'nın üçte ikisini tek başına e, ülkemiz barındırıyor. Hem endemik bitki bakımından çok zenginiz hem de tıbbi bitkiler ve floramız çok zengin. Şimdi tıbbi bitki yetiştirirken veya bu işi yapmayı düşünüyorsanız belli başlı şeylere e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar nelerdir? Bir kere yani yetiştiricilik yapıyorsanız bir katma değer katmanız gerekiyor ya, yetiştirdiğiniz ürüne. Şimdi biz eğer daha takviyesi olarak kullanacaksak bitkiyi veya bir hekim sizin yetiştirdiğiniz bitkiyi e, tale, talep edecekse belli baktığımız şeyler var. Bunlar nedir? Bitkinin etken maddesinin yüksek olup olmadığı, işte hangi kısım, siz yetiştirirken bitkinin hangi kısmını, e, pazarlayacaksınız. Yani morfolojisini de biraz bilmeniz gerekiyor. Mesela herba dediğimiz zaman toprak üstü kısmını e, hasat ediyoruz. Bunlar nedir? İşte ekneze gibi, i̇şte yaprak dediğiniz zaman nane, melisa, işte çiçeğini hasat edebilirsiniz, meyvesi, tohumu, kökü. Neresini, e, hangi kısmı pazarlayacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Artık yetiştiricilik yani herkes yapabilir. Ama sizin bir katma değer katmanız gerekiyor. Şimdi her birimiz farklı bölgelerde yaşıyoruz. Bana çok sorular geliyor. İşte şurada şunu yetiştirmek istiyorum, bunu burada yetiştirmek istiyorum diye. Bir kere iklim özelliklerinizi çok iyi çıkarmanız gerekiyor. Yani her bitki her yerde yetişebilir. Ama sizin yüksek verimde etken maddesi yüksek bir şekilde yetiştirmeniz size katma değer sağlayacaktır, yani size bir farkındalık oluşturacaktır. Dünyada en çok satılan tıbbi bitkiler işte kahve, susam, sarımsak, kırmızı biber, karabiber, yeşil çay bunlar en çok ticareti yapılan tıbbi bitkiler, ginko ve kimyon da var bunların içerisinde. Şimdi biz bitkilerimizi yetiştirdiğimiz zaman bu bitkiler veya bu bitkilerden elde edilen ham maddeler nerelerde satılıyor? Biraz pazardan da size bahsetmek istiyorum. Çünkü her biriniz yetiştirdiği ürünün e, pazarlanmasını tabii ki istiyoruz. Bir maddi gelir elde etmek istiyoruz. Şimdi, Türkiye'de eczane sayımız yaklaşık 25 bin civarında. atar sayımız da yaklaşık 6 bin 500 civarında. E, i̇hraç ettiğimiz bitkiye baktığımız zaman da 33 e, bin ton kadar. E, 2016 yılı verileri, 2020 verilerini çıkardığımız zaman... Bunlar çok çok daha artacaktır. Dolayısıyla tıbbi bitkileri yetiştirdiğiniz zaman siz bunlardan bitki olarak verebileceğiniz gibi yağını çıkarabilirsiniz. İşte sabit yağ çıkarabilirsiniz. Hidrolat elde edebilirsiniz. ekstrelerini elde edebilirsiniz. Bir kere en son kısım yani hangi pazara hitap ettiğinizi, hangi pazarda olmak istediğinizi belirleyip oradan geri gelerek ürün seçiminizi yapmanız gerekiyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili e, çeşitli kuruluşlar var, destek alabileceğiniz kuruluşlar. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bunlar dolaylı olarak. E, TSE, Bilim ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ama benim size önerim. Orada orada çalışan arkadaşları, arkadaşlarımı da e, tanıyorum. Ne kadar samimi içten olduklarını, ne kadar yardım sever olduklarını da biliyorum. E, Balıkesir'de Baçan, bahçe, İstanbul'da Tıbbi bitkiler bahçesi, e, Afyon'da yine var araştırma merkezi, e, Diyarbakır'da var. Buralar e, tıbbi bitkilerin yetiştirildiği aynı zamanda eğitimlerinin verildiği e, yerler. Bu konu buralardan da yine tıbbi bitkilerle alakalı e, bir gelecek düşünüyorsanız mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Özellikle üniversite ve bu konuda çalışan belediyelerin bahçelerine. Şimdi biz tıbbi bitkileri yetiştirmeden önce şöyle iki kısmı ayırıyoruz. Doğadan toplayabildikleriniz, üretimli kültürünü yapabildikleriniz. Diyelim ki örneğin bir defne, doğada olabildiğince varken gidip bunun yetiştiriciliğini yapmayı maliyetli buluyoruz. Ee, siz ormanı orman işletmeye ya da Orman Bakanlığı'na gittiğiniz zaman size de belli şartlar sunuluyor. Çok uygun fiyata e, toplayabiliyorsunuz. Bu tarz doğadan toplayabileceklerimizi e, tercih edebiliriz. Tabii burada dikkat etmemiz dikkat edilmesi gereken şeyler de var. E, doğadan neler toplayabiliriz? Ardıç, defne, mahlebi, kutlamur, ada çayı, biberiye. E, yani Aşırı ve kontrolsüz bir şekilde toplanmadığı sürece tercih edilebilir. Ama ne yazık ki biz bu konuda biraz başarısızız. Baya güne kadar özellikle köklü bitkiler hasat edildiği zaman çok ciddi anlamda nesnelerinin tükenmesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Şöyle düşünün bir bitkiyi sürekli oradan koparırsanız eğer artık o bitki orada yaşamı isteğini kaybediyor ve nesli tükenmekle karşı karşıya kalıyor. Doğadan bitki toplamada zararı arttıran etmenler var. Yani Bunlara mutlaka eğer doğadan toplamayı tercih ettiğinizde dikkat etmeniz gerekiyor. İşte aşırı toplama, erken toplama, bitkinin toplanan kısmının dikkat edilmemesi, dikkat edilmemesi gibi hususlar var. Bitkilerimizin bir kere hangi bitkiyi dikerseniz dikin, mutlaka hasat edildiği, hasat edilme zamanlarını, hatta saatlerini dahi e, belirlemek gerekiyor. Ben size bunun örneklerini birkaç saat sonra e, detaylı bir şekilde vereceğim. E, aşırı toplamayla birçok bitkimiz ne yazık ki nesli tükenmek üzere. Bunlardan en bildiklerimiz sahlep, kökleri kullanıldığı için e, oldukça tükenmiş durumda şimdi ben size de bir anket yapmak istiyorum ondan sonra asıl konumuza gireceğiz tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi şimdi diyelim ki elimizde işte papatya var kekik var elmez çiçek var lavanta var siz hangisini yetiştirmek isterdiniz ben size bir anket gönderiyorum o anketi işaretleyebilirseniz sevinirim Neredeyse herkes cevaplamış. Şöyle bir sonuçlara bakalım. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi e, çoğunuz e, Lavanta'yı seçmiş. Şimdi Lavanta'ya değineceğim o yüzden bu anketi aslında koydum buraya. E... Keşke şey olsaydı da bölgelerinizi de bilebilseydim. Evet, lavantayı tercih edeceğinizi bildiğim için sonraki slide'ı lavanta'yı koydum. Şimdi, bir bitkiler yetiştirirken mutlaka tür seçimine dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi, en bilindik örneklerden gidiyorum. Lavanta ya da adaçayı düşünün. Adaçayının dünyada yaklaşık 900 kadar türü var. Bunun yaklaşık 144 çeşidi ülkemizde yetişiyor. Ee, ve onların da alt türleri var. Lavanta'da da bu durum söz konusu. Lavanta'nın da e, en değerli türleri angustifolia, Latifoli ve Intermedia. Şimdi eğer siz sadece Lavanta olarak bakarsanız olayı, bu üç türden birini seçeceksiniz ve muhtemelen sonra satışa gittiğinizde size soracaklar hangi tür. Siz eğer parfümeriye ya da ilaç sanayine ürün vermek istiyorsanız gider ve intermedya türünü yetiştirmişseniz hiçbir önemi yok. Yani satamazsınız. Veya bir süs bahçeciliği için bitki yetiştirmek istiyorsunuz. Lavanta yetiştirmek istiyorsunuz. O zaman da intermedya seçmeniz gerekiyor. Veya işte sabunluk yağ üretmek istiyorsunuz. Bunu söylememin nedeni şu alt türleri de yani olarak bakıyorsunuz olaya ama Alt türlere indiğimiz zaman bunun ne kadar farklılık gösterebileceğini söyleyeyim. Şimdi e, intermedleyi seçtiğiniz zaman yağ verimliliği yüksek, işte e, kalite olarak düşük oluyor. Veya diğerinin çiçekleri büyük, e, küçük ama yağ verimliliği daha kaliteli. Daha doğrusu yağ kalitesi daha e, standartlara uygun. Mutlaka bu yüzden e, seçtiğiniz bitkinin, ...letincesine kadar bilmeye çalışın mutlaka. letinceleri çünkü nereye giderseniz gidin değişmiyor. Yetiştirme koşullarını oralardan çok daha rahat görebilirsiniz. Burada birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Ha, örneğin size şeyden bahsetmiştim. İşte bölgenizi mutlaka iyi teyit etmeniz gerekiyor. Şimdi Levanta'dan yine gideyim. Birçok bölgede yetiştirebilirsiniz. İşte Ege'de yetiştirebilirsiniz... Denizde yetiştirebilirsiniz, işte Afyon'da yetiştirebilirsiniz, Kıbrıspın Karadeniz'de yetiştirebilirsiniz. Hepsinde olacaktır. Bu işte intermedyada olacaktır, angustifolia da olacaktır Ama size farkları söyleyeyim. Angustifolia'yı sıfır rakımda diktiğiniz zaman yüzde ikilerde verim aldığınızda, bir dağın tepesine çıktığınız zaman, yani rakım 600 ve 1000'in üstüne çıktığı zaman etkiniz daha küçük olacaktır. Ama yağ verimleri yüzde yüzde yedilere kadar çıkacaktır. Baktığınızda siz e, yağın satış parametresi belli. Dolayısıyla maliyetleriniz de ortalama belli olacak. Siz 0 rakımda %2 verim alırken 7 rakımda e, pardon 600'lerde, 1000'lerde bunun 3 katı daha, 3-4 katı daha verim alacaksınız. Bu önemli bir olgu. Aynı zamanda e, düşük rakımda stres koşulları az olacağı için etkinizin ee, içindeki o etken maddeler daha az olacaktır. Yukarı, yukarı kesimlerde daha yüksek olacaktır. Bunun nedeni de şu, şimdi biz bazen bitkilerde stres koşullarından bahsediyoruz. Yani siz sıcakta mı, soğukta mı? Gerçi onun sonraki birkaç şey, slide sonra var. Orada da bahsedebilirim. Şimdi e Dediğim gibi yetiştirdiğiniz bitkide bir katma değer sağlamamız gerekiyor. Kültüre almada ve pazar çalışmalarında da e, tıbbi bitkilerin ıslahmada drog verimliliği çok önemli. Eğer siz de yetiştiriyorsunuz, ben de yetiştiriyorum diyelim. E, aynı e, verimliliği alamıyorsak, birimiz daha çok verimlilik alıyorsa orada yetiştirmek daha mantıklı duruyor. Mutlaka dediğim gibi türlerinizi de belirleyin. Yani sadece kekik değil kekik olarak bakmayın, kekikin de alt türlerine bakın. Hangi pazara hitap etmek istediğinizi mutlaka belirleyin ve bitkileri, latinceleriyle e, öğrenmeye çalışın mutlaka. Şimdi diyelim ki bir bahçeniz var. Siz bir planlama yapmak istiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane unsur var. Bir bitki gelişimini kontrol eden sistemler ikincisi de üretim planlamasındaki ekonomik faktörler. Şimdi bitki gelişiminde neye bakıyoruz? Sıcaklık, su, ışık, toprak abası, teraslama, tesviye, yabani otlar, rüzgar, bitki besin maddeleri. Peki üretim planlamasından nelere bakıyoruz? Mevsim, mevsim, mevsimlik, mevsimlik işçi, lojistik ve enerji. Bunları biraz daha açalım. Şimdi bizim toprağımızın yapısı Genel anlamda bu şekilde yüzde 25 hava mineral maddeler var, organik materyaller var, işte organizmalar var ve su var. Bizim bitki gelişimine etkileyen topraktaki önemli besin yani olabilecek durumumuz ortalama bu. Burada e, mutlaka öncesinde toprağınızın durumunu, durumunun ne olduğunu belirlemek açısından toprak mumunesinin bir analizini yaptırmanızda fayda var. Bunun için Düzce Üniversitesi'nde kullanabilirsiniz. E, not alın isterseniz. Dübitte e, çok uygun fiyatlara e, toprak analizini yapıyorlar. Hatta Düzce, e, Düzce bölgesinde yaklaşık 4000 kadar toprak mumunesinin analizini yapıp haritasını çıkarmışlardı. Oradaki arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapmışlardı. Siz de e, toprak mumunesini alıp toprağınızın neyin eksik, neyin fazla olduğunu e, belirleyebilirsiniz. Bunun detaylarını bir sonraki slaytta yine anlatacağım. Peki alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu göndereceğiniz kişiler zaten, yani göndereceğiniz kurum zaten size açıklayacaktır. E, gübre yapmadan bir buçuk ay, iki ay önce alıyoruz. E, don ve çamurun olduğu günlerde almıyoruz. E, numune alacak yerin ayağa yapışmayacak tablo olması gerekiyor. Yani çamurlu olmaması gerekiyor. E, derinlik ise üretimi planlanan e, bölgeye göre farklılık gösteriyor. Bunu riayet ederek bir toprak numunesi almanızda fayda var. Yine bizim toprağımızın yapısı yine bu şekilde. İşte e, toprak yüzeyi, altı doğru gittiğiniz zaman alt toprak vesaire. Burada önemli olan ne? Şimdi siz toprak numunenizi gönderdiğiniz toprağınızın özelliklerini belirlediniz. Şimdi şurada bizim bir pH çizgimiz var. Bitkilerimizin de tolerans sağladığı, yani toleranslı olduğu bir pH aralığı var. Diyelim ki siz lavanta dikiyorsunuz. Bir lavanta toleranslı yüksek bitkilerden bir tanesidir. Siz gidip çok yağış alan bölgelerden yani asidik topraklarda, çok yağış olan bölgelerde gidip bu bitkiyi dikerseniz şu altta gördüğünüz bakın şöyle çizeyim demir, mangan, bor, çinko çok güzel çizdi. <gülüyor> e, bu elementleri kökler alamayacaklar. Çünkü bitkinin belli pH'larda topraktaki mineral maddeleri alma durumu var. Siz e, doğru Bitki doğru pH derecesine sahip doğru özellikteki toprağa dikmezseniz siz ne kadar bakım yaparsanız yapın, bitki beslemeniz o kadar zorlaşacaktır. Dolayısıyla mutlaka e, bitkinizin tolerans aralığını belirlemeniz yani e, bakmanız gerekiyor. Toprağınızın özelliğine göre bitki seçmeniz gerekiyor. Yine Levanta'dan gideceğim. Diyelim ki e, Batı Karadeniz bölgesindesiniz. E, Levanta dikeceksiniz ama Levanta çok yağışı sevmez. Çok yağış olan bölgelerde e, bu sefer bitkinizin yağ verimliliği azalacaktır. Bir köklerde çürümeler meydana gelecektir. Biz daha kurak bölgelere gittiğimiz zaman özellikle yağlık bitkilerde daha fazla e, verim elde edeceğiz. Yani Dolayısıyla toprağınızın e, özelliği Bitkinizi seçme de çok önemli. İnternete baktığınız zaman da zaten literatürde tanı e, hangi bitkinin hangi pH derecelerinde daha iyi yetiştiği, hangi toprak özelliklerinde daha iyi yetiştiği e, bu bilgiler var. Peki e, bitkileri sulama yöntemlerine geçtiğimiz zaman e, burada da belli başlı hususlar var. İşte yüzey sulama yöntemleri, basınçlı sulama yöntemleri. Özellikle sulak bölgelerde, kanalların olduğu bölgelerde ne yazık ki salma sulama yapıyorlar. E, bunu çok önermiyorum çünkü bitkinin topraktaki besin maddelerini de taşıyorsunuz. Toprak suzlaşmalara sebebiyet verebiliyor. En güzeli e, damlama sulama. Bazı durumlarda yağmurlama sulama da yapabilirsiniz. E, damlama sulama Yüksek maliyetli gibi görünse de salma sulamaya göre çok çok daha az maliyetli. Çünkü şöyle düşünün, sizin bir bahçeniz var, orada sizin bitkilerinizle birlikte yabancı otlarınız da var. Siz salma sulamayı yaptığınız zaman yabancı otlarınız da sudan besleniyor. ve Dolayısıyla yabancı otlarınız da büyüyor ve gerçek besininizdeki o köklerin alacağı besin değerlerini yabancı otlarla paylaşıyor bitki gelişiminiz daha az oluyor. Dolayısıyla damlama sulama yaptığınızda sadece bitkinin dibine geleceği için, yabancı atlar suyla beslenemeyeceği için sizin verimleriniz ve en önemli unsurlardan bir tanesi bence enerjiniz, işçilik maliyetleriniz daha da azalacaktır. Bitki besin elementlerimize baktığımız zaman makro ve mikro olarak ayırıyoruz. Her besin maddesinin bitkiye e, uyguladığı e, faktör farklı. Bazıları işte kök gelişimini, bazıları yaprak gelişimini, bazıları meyve gelişimini e, etkiliyor. Makro elementlerimiz neler? Zaten gittiğinizde daha çok e, işte NPK gübrelerini e, verirler size. Ama e, diğer tür işte paslanmalar olduğunda, domateslerinizde vesaire gördüğünüzde işte e, mikrobesin elementleri de yine kullanılıyor. E, Eksik olabiliyor. Bunu bazen hani, e, tarıma başladığınız zaman bitkinin yapraklarından, meyvenin şeklinden, renginden neyin eksik olduğunu e, belli bir zaman sonra çözmeye başlıyorsunuz. Aslında toprak çok güzel eğitiyor insanı. Çok öğretiyor. Hiçbir şey yapmadan öğreniyorsunuz. Bunun e, gübreleri de yine işitli gübreleri ve ticari gübreler olarak ayırıyoruz. <gülüyor> E, i̇şletme gübrelerimiz neler? Ahır gübresi, yeşil gübre, kompost. E, bunlar daha organik e, gübreler. Benim daha çok tercih ettiğim gübreler ama duruma göre ticari gübreler de tercih edebilirsiniz. E, bitkinin, bitkinizin verimliliğini arttıran etmenlerden bir tanesi. Çünkü toprağımızda da eğer e, bir eksiklik varsa bitki... Bitkinizin gelişimi çok etkilenecektir. Ülkemizin toprakları özellikle azot bakımından biraz e, fakir, dolayısıyla bitki gelişimine en e, çok etkileyen etmenlerden bir tanesi de azot. E, Tabii bitkilerin e, toprak ve iklim istedikleri isteklerine baktığımız zaman yine, e, bunu başta da bahsetmiştik verim ve etken madde miktarını çok çok çok ekiliyor. Yine kekik denememiz vardı. Sulak bölgelerde yetiştirdiğiniz kekiğin karvacrol miktarıyla İzmir'de yetiştiğiniz kekik arasında çok ciddi farklar var. Yağ oranı olarak farklar var. Dolayısıyla bitkinizi mutlaka toplağa göre seçmeniz gerekiyor. Dünyada ticari amaçla 900 kadar tabi bitki türünün kültürü yapılıyor. Yaklaşık 1 milyon hektarlık da alanı, alanda yetiştiricilik yapıldığını düşünüyoruz. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Bitkilerin toplanması ve kurutması. Diyelim ki siz çok güzel bir yetiştiricilik yaptınız. Bu yetmez. Eğer siz doğru toplama ve doğru kurutma yapmazsanız bütün emekleriniz çöp. Şimdi bitkinin hangi kısmını toplayacağımızı bir kere belirliyoruz. Eğer yapraklarını toplayacaksak bizim için önemli olan yapraklarıysa çiçeklenme döneminin başlangıcında tam e, gelişmiş, yani genç tam gelişmiş olduğunda topluyoruz. Neden? Şöyle söyleyeyim size. Şimdi biz tohumu toprağa attığımızda onun bir amacı var Büyü, yetişip. Tekrar tohuma dönüp neslini devam ettirmek. Bu süreçte belli başka enerjileri var. Şimdi siz çiçeklenme dönemine geldiği zaman bitki bütün enerjisini topluyor ve çiçeğe dönmek istiyor. Dolayısıyla en yüksek enerjide olduğu zaman siz öncesinde çiçeklenme döneminin hemen başlangıcına yapraklarınızı hasat ettiğinizde en yüksek etken maddede, en yüksek verimde yapraklarınızı hasat etmiş oluyorsunuz. Yani çiçek olarak e, kullanacaksınız. Tomurcuk aşamasındayken genellikle öğle saatlerinde topluyoruz. E, herba yani toprak üstü kısmını kullanıyoruz. Çiçeklenme aşamasında yine tam çiçeğin sonuna gelirseniz yine benim kaybınız olacak. Kökler e, toprak üstü kısımları kuruduğunda fakat meyan kökü bunun tam tersi çiçeklenme döneminde etken maddesi daha yüksektir. Bu dönemde o yüzden topluyoruz. Ağaç kabukları da ilkbahar, e, genç dağlarda, ilkbaharda genç dallardan soyuyoruz. Eğer siz bu e, toplama zamanlarına dikkat etmezseniz yine verimliliğinizde, etken maddelerinizde ciddi anlamda düşüşler meydana gelecektir. Daha şöyle söyleyeyim size. Şöyle Yağlık bir bitki yetiştiriyorsunuz. Örneğin yine en bilindiklerden gidelim. Lavanta. Lavantayı sabah saatlerinde hasat etmenizle öğle saati ya da akşam saati arasında hasat etmeniz arasında dahi ciddi anlamda verim farklılıkları var. Dolayısıyla her bitkinin hangi zaman dilimde hasat etmesi, hasat edilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yağmuru zamanlarda kesinlikle hasat etmiyoruz. Bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi de ıhlamur. Yetiştirenler bilir, ıhlamurlar açtığında genellikle yağmurlar yağar. Siz eğer nemli havada e, hasat ederseniz ıhlamurlarınızı böyle sarı sarı alırsınız ama kuruduktan sonra onların siyahlaştığını görürsünüz. Yani siz ne kadar kaliteli bir ıhlamur yetiştirmişseniz yetiştirirseniz yetiştirin su değdiği için kararmalar meydana gelecek. Bunun nedeni de şu su çok iyi bir çözücüdür. Dolayısıyla siz sat ettiğiniz bitkileri aldığınız zaman içerisindeki nem ve su onun e, içerisindeki bir takım olayların devam etmesini sağlayacak. Dolayısıyla nemli havalarda, yağmurlu havalarda o yüzden hasat etmiyoruz. E, toplama kriterlerimiz neler? E, zaten hava durumundan bahsettik. En uygun ad 10-16, gülde bu biraz daha farklı. Hastalık ve zararlar varsa eğer... E, bahçenizde bunları mutlaka uzaklaştırmak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size insandaki bulaşıcı hastalıklar gibi bitkilerde de bulaşıcı hastalıklar var. Siz eğer böyle çillenmiş bir şeyler görürseniz veya paslanmış bir şeyler görürseniz bitkilerin üzerinde hemen bunu bahçenizden uzaklaştırın. Hatta bahçenizde bahçenizde sigara içilmesine dahi izin vermeyin. Çünkü sütün içerisinde olan bir bir tük bir ee, olgu bahçenizde ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir, yayılmasına sebebiyet verebilir. Ee, o yüzden mutlaka çizme giyiyorsanız, işte her ne giyiyorsanız temizliğe dikkat etmenizde fayda var. Bahçeden bahçeye giderken dahi bir hastalığı diğer bahçenize yayabilirsiniz bu durumda. Ee, yıkama yapmıyoruz dediğim gibi topladığımız ürünlerde çünkü bu da kararmaya sebebiyet veriyor. Ee, Çevre kirliliğine dikkat ediyoruz. Taptıktan sonra da kısa bir süre içerisinde kurutmanız gerekiyor. Yani yetiştiriciliği yaptıktan sonra kurutma en en, en önemli unsurlardan bir tanesi. Siz düzgün kurutmazsanız verdiğiniz bütün emekler çöp. Gerçekten ziyan oluyor. Bunun çok acı tecrübelerini yaşamış biri olarak söylüyorum size. Şimdi ben size kurutmaya, kurutmada yine dikkat edeceğiniz unsurlardan birkaç tanesi de taze meyvelerde şimdi her birinin içerisinde ihtiva ettiği su var. Taze meyvelerde bu %85 ile %95 arasında işte toprak üstü kısımlarda ve köklerde %75 ile %85 arasında kısımlarda 60'lara kadar çıkıyor. Kuru meyvede de 10 15 arasına kadar su bulunuyor. Kurutma işlemi bitkideki su oranını dokularla uzaklaştırmak aslında. Eğer siz kurutma işlemini düzgün yapmazsanız da bu sefer depolamada sıkıntı yaşıyorsunuz. İçerisindeki nem oradaki bakterilerin veya çeşitli mikroorganizmaların üremesine sebebiyet veriyor. Biz bu oranı 8 ile 12-13 arasına kadar düşünmesini istiyoruz ki o, kurul, o kurulukta hem sterilizasyonun daha uygun oluyor hem de e, depolama şartlarımız daha iyi oluyor. Ürününüzün raf ömrü de daha uzun oluyor. Şimdi bizim e, depolamada da yine dikkat ettiğimiz şeyler var. İşte ısı, ışık, nem, güneş bizim etkilerimizin e, verimliliğini, raf ömrünü azaltan şeyler. Dolayısıyla depolama şartlarında da bunlara mutlaka dikkat ediyoruz. Bu fotoğraf e, Zeklin Burutlu Bilgiler Bahçesi'nin e, kurutma odasından. E, kurutma yaparken de tercih edebileceğiniz yine e, çeşitli sistemler var. İsterseniz kurutma odası kullanabilirsiniz, isterseniz bu şekilde Kendiniz yapabilirsiniz. Mutlaka hava sirkülasyonunun olması gerekiyor. Yine tepsili kurutma yapabilirsiniz. Bakın mutlaka ince ince sermenizde fayda var. Şimdi bitkiyi birkaç slide önce görmüştük. Orada işte içindeki sudan bahsettik. Siz eğer üst üste koyarsanız Bitkinizde yine o sıcaklığa ve neme bağlı olarak kararmalar meydana gelecek. O yüzden böyle ince ince seriyoruz bitkilerimiz ki daha renklerinde kurusun. Bu şekilde miskada çaylarına asılmış örneğin, bu şekilde asma usulüyle de kurutabilirsiniz. Yine bu kurutma sistemlerine eğer imkanımız varsa bu şekilde kurutmanız daha uygun olacaktır, daha kısa sürede suyu uzaklaştırmış oluyorsunuz. Ee, yine ada biberiye, kekik, defne, birçok bitkinizi bu şekilde kurutabilirsiniz. Kurutma sıcaklıklarına da dikkat etmek gerekiyor, ee, 50 derecenin üstüne çıktığınız zaman enzim yapısı bozuluyor ve bitkilerinizin yağ kalitesi veya işte içerisindeki birçok etken madde sıcaklığa bağlı olarak bozulabilir genelde 40 derecelerde, maksimum 45 derecelerde, kurutabiliyoruz. Şimdi tıbbi bitkilerde depolamadan yine bahsetmiştik. Koyu renkli eğer yağsa sıvı bir şekilde depoluyorsanız mutlaka koyu renkli camlarda, bal rengi en tercih ettiğimiz bunlardan. Mutlaka sterilizasyon olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size. Bir ürününüzü açtınız, havadaki partiküllerden bile ürününüze e, mikrop bulaşabilir ve oradaki bakteri üremesi artabilir. Hani niye böyle olduğunu düşündüğünüzde, niye ürünün bozuldu diye düşündüğünüzde bu da etken maddelerden bir tanesi. Rütübet istemiyoruz, deponun mutlaka serin olmasını istiyoruz. Maksimum 20 derece olsun, 20 dereceyi geçmesin sıcaklığınız. Mutlaka etikette olması gerekiyor ürünlerinizin. Kendimize bir etiket oluşturarak bitkinin Latincesi, toplandığı zaman dilimin, bizim ülkemizde ne yazık ki tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğiyle verimiyle alakalı baktığımızda ciddi kaynaklar ve yapılmış çalışmalar bulamıyoruz. Nedeni şu, diyelim ki siz ya yaptığınız her şey yazılı olsun, bir sonraki seni için size mutlaka referans olacaktır verimliliğe baktığımız zaman siz İzmir'deki işte Bergama Bergama'daki veya işte bir eee da o ürünle alakalı verim elde edilmiş olabilir ama aynı ürünü siz kendi bölgenize yetiştirdiğiniz zaman o veriler sizin için çok da geçerli olmayacaktır. Çünkü örneğin İzmir şartlarında 5 budama yaparken veya 6 budama yaparken siz kendi şartlarınızda 3 budama yapabileceksiniz, belki de 2 budama yapabileceksiniz. Dolayısıyla kendi bölgenizdeki e, verileri baz almanızda fayda var. E, öğütülmüş durumundaki bitkileri mutlaka oksijenle temasını kesmek gerekiyor. E, çünkü oksijen de ürünlerinizin oksitlenmesine sebebiyet e, vererek bozulmasını hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Şimdi birkaç tane yani bir sürü bitki var yetiştirebileceğimiz. Ama ben size ticari ve ekonomik değeri yüksek olan birkaç tane bitki buraya ekledim. Onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi herkes lavanta diyor ama arkadaşlar birçoğumuz daha doğrusu lavanta dedi ama bence lavanta her bölge için düşünülmesin. Zaten koyacak olabildiğince bu işi yürütüyor. O bölgede çok lavanta yetiştiriciliği yapan var. Böyle küçük arazilerde çok verimli olmuyor. Çünkü onun yağını çıkarmak daha karlı. Yağını da çıkarmak için belli bir yatırıma gitmeniz gerekiyor. Mesela benim en sevdiğim bence ile yarışacak bitkilerden bir tanesi de heriklizyum. Yani ölmez otu. Bazı bölgelerde altın otu da deniliyor. Şimdi aynı durum bunun içinde söz konusu. Yaklaşık 600 tane türü var. Yağlık olan italikum türü eğer yağlık olarak yetiştirmek isterseniz bunu düşünebilirsiniz hem bitki olarak yağ verimliliği azdır ama kıymetlidir son dönemlerde çok çok kullanılan göz önünde olan bitkilerden bir tanesi bunu tercih edebilirsiniz bir diğer bitkimiz şeker otu şekere nazaran 150 kat daha fazla şeker tadı veriyor içerisinde sıfır kalori olduğu için kan şekerinizi yükseltmiyor doğal tatlandırıcı olarak düşünebilirsiniz bu da yine ülkemize uyum sağlamış. Bence katma değeri çok yüksek olan bitkilerden bir tanesi. Sulak bölgelerde düşünebilirsiniz. Aynı sefa öyle en nazsız yazı olmayan çok kolay yetişebilen zorlamayan bitkilerden bir tanesi. Benim de en sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Bunun isterseniz çiçeklerinden yağ elde edebiliyorsunuz. Bitki olarak daha satılıyor. Bunun toprak ve pH toleransı çok, çok geniş. Yani Asidik topraklardan bazik topraklara kadar hemen hemen birçok yerde yetişiyor ve ilkbahardan o sonbahar işte kışa girdiğimizde onlara kadar zaman diliminde sürekli çiçek açıyor. Yine bir diğer bitkimiz biberiye. Yine biberiye de hem yağını çıkarabileceğiniz hem bitki olarak satabileceğiniz çalı formunda bitkilerimizden bir tanesi. Bir diğeri de ada çayı. Şimdi ada çayının daha çok ofisinalist türü satılıyor ama bence bu türü de değerli. Çocuklara özellikle kullanımı ofisinalsin biraz sıkıntı olabiliyor. Bu da sauvier fructosa yani e, triloba da deniyor. Bakın şurada çizeyim. E, Ayrıt birbirlerine çok benziyorlar ama bakın bunun şurada bir yaprağı var. Üç yapraklı bu. Tril demek burada da bir yaprağı var bu şekilde ayırt edebiliyoruz yine bu da yağlık bitkilerden yani bir tanesinden e, her bir olarak kuru bitki olarak da e, satışı var ekinezya yine ülkemize uyum sağlamış çok güzel bitkilerden bir tanesi özellikle bağışıklık sistemi kuvvetlendirmede kullanılıyor e, yine ekinezya da e, toprak özelliği, toprak isteği e, toleransı yüksek olan bitkilerden bir tanesi. Ekineziyeyi de bu anlamda tercih edebilirsiniz. E, Melisa officinalis, Bu çalı Melisa'yla çok karıştırılıyor ama asıl Melisa bu arkadaşlar. Sinir, stres, depresyona iyi gelsin istiyorsanız bunun yağı çok kıymetli. En son aldığımda yaklaşık litresi e, bin lira civarıydı. Daha sonra da alamadım zaten. Yoktu. İhtiyaç olan Yağ verimliliği düşüktür ama çok kıymetlidir. bitki kuruturken mutlaka çok ince sermeniz gerekiyor. Diğer türlü çok çabuk kararabilen, kurutmada çok nazlanan bir bitki. Toprak üstü kısmını kullanabiliyorsunuz ve senede 3-4 kere hasat edebilirsiniz. Bitki muhteşem bir kokusu var. Limonumsu bir kokusu var. Yine tercih edebileceğiniz bitkilerden bir tanesi Mayıs topatrası da öyle. Ee, bu tıbbi papatya pardon tıbbi papatya da öyle çok ihtiyaç duyulan e, bitkilerden bir tanesi. Şimdi tıbbi papatya diğer papatyalardan şu şekilde ayırıyoruz. Yani bilmediğiniz papatya donda zehirli papatyalar da var o yüzden lütfen e, her gördüğünüz Mayıs e, tıbbi papatya olarak algılamayın. Bakın şöyle açtığınızda ben tam çizemedim ama. Ee, şurada bir boşluğu gördüğünüzde e, diğer papatyalardan ayırabilirsiniz. Bunun e, içi boşluğu, diğerlerinin şuradan çıkar. Bu boşluk yok. E, bir papatayı oradan ayırt edebilirsiniz. da e, hem masereya olarak e, kullanabilirsiniz. Hem de bitki olarak zaten başlık başına kullanılan bitkilerden bir tanesi ve katma değeri yüksek. Kazancı da diğer bitkilere göre daha yüksektir ve yetiştirilmesi daha kolay. Peki, siz bitkileri yetiştirdiğinizde sadece bitki olarak vermenize gerek yok. Ilha. Siz bunlardan üründe de tasarlayabilirsiniz, bunun için bir işletmeye ihtiyacınız yok. Fasan üretim modeliyle de gidebilirsiniz. Bu size daha çok kazandıran unsurlardan bir tanesi. E, ne? Diyelim ki siz bir yağ ürettiniz, bitki ürettiniz, bunu gıda olarak e, çalışabilirsiniz. İlçe ve Tarım Müdürlüğü'ne başvuruyorsunuz. Çay, macun dahilen kullanabileceğiniz her türlü şeyde gıda olarak başvurabiliyorsunuz. Gıda takviyesi üretmek isterseniz Gıda, ve tar gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, kozmetik isterseniz de Sağlık Bakanlığı'na başvurabiliyorsunuz. Bu bitki ham madde olarak satmaktansa yarım amul olarak satmanız size daha çok kazandıracaktır. Bu konuda da e, araştırmalar yapabilirsiniz ve e, düşünebilirsiniz bence. Yani elisayarı bitki olarak verebilirsiniz ama yağ olarak verdiğiniz zaman bunun e, katma değeri daha yüksek bir de yan ürün olarak hidrolat alıyorsunuz. E, bunun örneklerinden bir tanesi de gül suyudur Aslında gül suyu da gül yağının e, gülden elde edilmiş bir hidrolat. E, tonik olarak kullanılıyor aynı zamanda bu hidrolatlar. E, İçeriğiniz 0.02 kadar e, şey, e, uçucuya barındırıyor. E, arkadaşlar yine e, buradan sorularınızı alacağım. Ama e, onun dışında sorularınız olursa Instagram'dan Gezgin Bitkici'den yazabilirsiniz. Şu anda web sistem e, tekrar düzenlenecek. O yüzden oradan sorular, e, sorduğunuz sorular gelmeyebilir. E, school.sever.gmail.com'dan ya da e, Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdi soru-cevap kısmına geçebiliriz. Ee, Bursa Hanım'ın bir sorusu var. Onu hemen size de genel sohbetten paylaşayım. Ee, yazıyor. Slayton 13'te lavanta'nın ilaç-kozmetik amaçlı yetiştirilmesi için hangi tür seçilmelidir demiş Bursa Hanım. Ee, onun için inter-angustifolia e, e, türünü seçiyoruz. Bu angustifolia türünün de alt türleri var. E, orada da mutlaka Şimdi biz yağlarda belli standartlar var, dünyanın kabul ettiği standartlar, yani sizin oluşturduğunuz veya ürettiğiniz ürünün o standartlarda olmasını istiyoruz. Biz buna farmakopede özellikle yağlarla ilgili olan kısımlar belirtilmiş. Orada belli değerler var. Diyor ki sizin yağınızın kaliteli olması için bu değer aralıklarında olması gerekir diyor dolayısıyla bu değeri sağlayan da angustifolia. Angustifolia'nın da alt var. Biz oralardan çeşitleri harmanlayarak bu kaliteyi yakalayabiliyoruz. Ama zaten angustifolia'nın hangi alt alırsanız alın o kalite değerlerine yakın bir şey elde edeceksiniz. Evet, diğer soruya da Evet, şey Emre Bey bir soru sormuş. İç Anadolu bölgesinde özellikle Kayseri civarında hangi tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilirse daha yüksek verim elde edebiliriz? Yaşım Burada bile e, şeye bakmak lazım yani tamam İç Anadolu bölgesinde ama örneğin şunu söyleyeyim size, ben Kudret ile alakalı çalışıyorum. Baktığınız zaman Bolu'da, Düzce'de e, şeyin içerisinde, e, Batı Karadeniz'in içerisinde ama e, Ereğli'den çıktığınız zaman yani biraz birazdan yüksek kesimlere gittiğinizde bu yetişme olmuyor. Dolayısıyla orada daha bölgesel dediğim gibi orada hani e, toprak, pH değerleri Onlara bakılarak karar verilmesi gerekiyor. Böyle hani direkt bölge olarak şu şu yetiştirilsin dememiz yanlış olur. Evet Enes Bey bir soru sormuş. Bazı tıbbi bitki hidrosolleri içilerek tüketilebilir mi? Evet içilebilir. Örneğin kekik hidrosolunu, işte kekik suyunu e, içebiliyoruz biberiye. Bunlar ödem attırıcıdır da. Sadece hani üretim yöntemlerini güvenirliliklerini biraz bakmak gerekiyor. Yani güvendiğiniz bir markaysa içlebilen türler de var. Evet bir sorumuz daha var onu da paylaşıyorum. Düzce Üniversitesi'nde toprak numunelerinin incelendiğini söylemiştiniz. Numuneler incelenirken mikroorganizma düzeyleri ve türleri de inceleniyor mu? Onu oradakilerle görüşürseniz daha sağlıklı bilgi alırsınız. DÜBİT'le görüşebilirsiniz. Orada toprak numunelerini uygun fiyatta analiz ediyorlar de örnek vardı ama e, mikroorganizma tam hatırlayamadım şu anda. Hani bakıyorlar mı bakmıyorlar mı?